ama Semiş diye bir kardeşimiz Ses fişe atıyor mu acaba diye sormuş Biz de bugün bir iki çeşit Ses fişe bulduk Bundan biraz attık ama iki tane kaldıydı birinde arabanın içinde düşürdük nereye gitti bilmiyoruz Deneyeceğiz bakalım Atıyor mu atmıyor mu Bir de bunun için geldik Hem de cepi deneyelim dedik Arkaya çıkacağım satışım Toplar şu anda sekiz tane var. Şu anda sekizinde attı. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Ses fişeyinde gönül rahatlığıyla atabilirsiniz. Nasıl ses fişeyi istiyorsanız. Harpa, peniç, kurday. Fark etmiyor. Aslan escort. Ben gayet memnunum. Tavsiye de ederim. Arkadaşlar e, Youtube'da soruyorsunuz fiyat nedir falan diye. Fiyat veremiyorum. Avvayların sitelerine girdiğiniz zaman fiyatları belli oluyor. İyi günler. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.